gx eşittir 8x artı 2 olduğuna göre G0, g 0, g eksi 5, g 2x artı 3'ü bulunuz. gx denilen şey arkadaşlar fonksiyonel bir tanımdır. Bu tanım bize diyor ki bana bir x değeri verin, bu değeri g fonksiyonuna koyduğumda x'i, x'e verdiğiniz değeri 8x artı 2 olan bir sayıyla ilişkilendireyim. Yani bu bağlantı kurmak için bir yol. Eğer x yerine 1 koyarsak, mesela 8 çarpı 1 artı 2'den fonksiyonumuz 10 eder. Yani 1'i g fonksiyonu üzerinden 10 ile ilişkilendirmiş olacağız. Bu ilişkilendirmenin bir yolu sıralı çiftlerle ya da grafikle de yapılabilir. Ama de sonunda bu fonksiyon tanımlamanın en genel yollarından bir tanesi. Buraya bir x verin, 8x artı 2 elde edeyim diyor. Evet, bunu anlattıktan sonra g0 neye eşitmiş onu bulalım. g0 demek, gx eşittir 8x artı 2 fonksiyonunda x yerine 0 koymak demektir. Ve fonksiyona göre x yerine ne koyarsak, bunun 8 mislinin 8 katının 2 fazlası çıkacak. O halde g0, 8 çarpı 0 artı 2 eşit olacak. Yani x gördüğümüz yere girdimizi, değerimizi yazacağız. Buradaki durumda x'imiz 0, 8 çarpı 0 artı 2, bu da 2 eşit. O halde g 0 eşittir 2. Şimdi g eksi 5'i deneyelim. Bu da ne olacak? 8 çarpı eksi 5 artı 2 eşit olacak. Eksi 5 giriyoruz, girdiğimizde eksi 5. Ve çıktığımız 8 çarpı eksi 5 artı 2 olmalı. X gördüğümüz yere eksi 5 koyduk. Bu da 8 çarpı eksi 5 artı 2. Yani eksi 40 artı 2. Bu da eksi 38 eşit. Bunu da köşeye yazalım. g eksi 5 eşittir eksi 38. Pekala şimdi geldik sonuncusuna. Sonuncusu biraz daha farklı g 2x artı 3'ü bulacağız. Yani, girdimiz bir sayı değil, bir ifade olacak. Gördüğümüz her x'i bu ifadeyle değiştireceğiz. Mesela, turuncu bir dairenin g'sini alacak olsam, buna da g turuncu daire diyelim. Bu fonksiyon tanımına göre, girdimiz bir turuncu daire ve çıktığımızda 8 turuncu daire artı 2 olacak. Çok anlamlı olmadı ama demek istediğim şu, girdiniz her neyse onu 8 ile çarpacaksınız ve 2 ekleyeceksiniz. Girdimiz 2x artı 3 ise bu sefer de bu ifadeyi 8 ile çarpıp 2 ekleyeceğiz. X gördüğümüz yere bu ifadeyi yazacağız. Deneyelim. Şimdi elimizde g 2x artı 3 var. Bu da ne demek? 8 çarpı girdi artı 2 eşit olacak. Girdiğimiz turuncu daire olsaydı, biraz önce söylediğimiz gibi 8 daire, 8 turuncu daire artı 2 diyecektik. Eksi 5 olduğu zaman, eksi 5, 0 olduğu zaman da 0 koyduk. Şimdi de x gördüğümüz her yere zaten bir yer var, 2x artı 3 yazacağız. Yani g 2x artı 3 eşittir 8 çarpı 2x artı 3 artı 2 olacak. Girdiğimiz ne olursa olsun bu fonksiyon bize girdiğimizi 8 ile çarpıp 2 eklememizi söylüyor. Girdiğimiz 2x artı 3. 8 ile çarpıp 2 ekleyeceğiz. Sonuç 16x artı 24 artı 2. Yani 16x artı 26'ya eşit olacak. Demek ki g 2x artı 3 16x artı 24'e eşitmiş. Bu son örnek biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir zira x yerine yine içinde x olan bir değer koyduk ama bunu turuncu daire örneğinde olduğu gibi bağımsız bir ifade olarak düşünmeliyiz. x gördüğümüz yere girdi yazacağız ve bu son örnekte de x gördüğümüz yere 2x artı 3 yazdık. Hepsi bu.